Bu Begüm. Begüm bir şirkette orta düzey yönetici olarak görev yapıyor. Begüm de bizler gibi çevresini oldukça duyarlı. İklim krizine karşı elinden gelen hassasiyeti gösteriyor. Çevresini temiz tutuyor, atıklarını geri dönüştürülmek üzere ayrıştırıyor, enerji ve kaynak tasarrufuna özen gösteriyor. Hatta iklim krizi hakkında farkındalık yaratabilmek için sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Begüm Mutlu. Begüm'ün keyfi bir hayli yerinde. Her ay olduğu gibi Begüm maaşını aldı, bağışını yaptı. Kalan parasını da birikim yapmak için bankaya yatırdı. Mutluluğuna mutluluk kattı. Peki bankası ne yaptı? Begüm'ün birikim yapmak için yatırdığı parayı aldı ve fosil yakıt ile enerji üreten şirkete fon sağladı. Begüm yaptığı küçük araştırmalardan sonra bankasının fosil yakıt ile enerji üreten şirketlere fon sağlayan bir banka olduğunu öğrendi ve çok üzüldü. Çünkü istemeden de iklim krizinin derinleşmesine sebep oluyordu. Ama artık Begüm daha mutlu çünkü yaptığı araştırmalar sonucunda parasını fosil yakıt ile enerji üreten şirketlere fon sağlayan bankalarda değerlendirmenin doğru olmadığını düşündü. Bankasını arayarak bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu ve farkındalığa davet etti. Siz de bankanızın fosil yakıt ile enerji üreten şirketlere fon sağlamasını engel olmak ve daha temiz bir dünya için imzalayın.